Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Urmuştunuzdur Benim Teşekkür ederim. Bugün surat Kargo'nun rezilliklerinden birazcık bahsedeceğim. Yaklaşık 6 gün önce, evet altı gün önce hepsi bir mouse sipariş ettim. Mouseum bozulmuştu. O yüzden video atamıyordum. E, neyse mouse sipariş ettim. Hepsi burada.com'da diyordu ki, e, iki 2 gün içinde sizin elinize ulaşır, yani adresinize ulaşır diyordu. Ben de sevindim. Sürat Kargo geçti. aradan 6 gün geçti. Sürat Kargo'dan söylemiştim. Aradan 6 gün geçmesine rağmen Hala İstanbul'da oturuyorum ben Beylikdüzü'nde, Maltepe'de, Aktarma'da yazıyor. Bunu birazcık araştırdım. Çoğu kişi de böyleymiş. Ee, sürat kargo cidden çok rezil bir kargo. Yani bir daha sürat kargolarını söylemeyeceğim ve buna beddua dua edeceğim. O yüzden yatağa geçmek istiyorum. Evet, evet yatağa geçtim. Sürat kargo cidden Allah belanı verecek yani.